Denemezsen olmam ben sorunlar yaratacağım sen Gelemezsen olmaz benden Sonunda yorulacağım Denemezsen olmam ben Ne kadar kaldı zamanımız sanki <gülüyor> Gidelim uzaklara dünyayla ustaşarak Kaçma gel burada tut yakala beni Bir Kaderim tutsak aşka Bir Kaderimiz tutsa keşke Tutsa keşke aşk sende Yalan Dönemezsen Olmam ben Zorun